Sis misti bilgilendirme videolarına hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu sisleme sistemlerinde ıslaklık hissinin meteorolojik nedenleri. Nozuldan çıkan mikrosuz zerrecikler havada ilerlerken daha da küçülerek yok olurlar. Bu sayede de havadaki nemi arttırırlar. Örneğin havada %50 nem olduğunu düşünelim. 5 saniye sonra nem değeri yaklaşık %70 seviyesine ulaşabilir. 10 saniye sonra ise nem seviyesi %100 seviyesine ulaşabilecektir. Püskürtme süresi uzadıkça mikrosuz zerrecikler artık havaya karışamayacaklardır. Birbirleriyle birleşerek daha iri taneli damlacıklar halinde aşağı düşeceklerdir. Böylelikle ıslaklık hissi oluşabilecektir. Bunun olmaması için sisleme sistemleri püskürt dur püskürt dur ile çalıştırılmalıdır. Sisleme sistemlerinde püskürt dur süresinin niye ayarlanması ise bu nedenle çok önemlidir.